Herkese merhaba arkadaşlar manyak kraftın final bölümündeyiz ya galiba final arkadaşlar Çünkü e, seri artık devam etmek istemiyorum Devam etme isteğim kalmadı e, Konular azaldı Konu olmasına rağmen işlemiyoruz e, İkinci sezonda olmayacak arkadaşlar e, Çünkü Baya bir şey oldu e, baya bir laf yedim işte Durmadan game ota gidiyorsun bu nasıl bir seri bilmem ne filan diye laflar filan ediyor ediyoruz Arkadaşlar ben de artık bu serinin e, finalini yapmak istiyorum Arkadaşlar e, Dur şimdi e, ne çekebiliriz bence biz altın çekelim ya altın altın iyidir aynen altın iyidir altın fazla diye Altını set çekeceğim arkadaşlar şöyle bir tane bundan alalım bundan alalım bir tane ee, şundan alalım başka başka başka başka başka ayak ayakkabı nerede ayak ayakkabı aynen tamam full sesi çektik arkadaşlar şunu at böyle bunu giy bakalım vay hırsız kral göründün ha. Ama hırsızın normal hali daha iyi ya baksanıza bak aradaki farkı size göstereceğim bak Dur Aradaki fark Mediamark Görüyor musunuz bak Bu hali daha güzel ya Hop Hop Hop Arkadaşlar neden final yapıyorum dediğim gibi baya bir eleştiri aldım bu konuyla ilgili yani dedim bayağı bir laf yedim arkadaşlar işte şöyle böyle bilmem ne filan laflar yedim seriye devam etme hevesim kalmadı durmadan game mod filan giriyorsunuz dediler işte ya haklılar aslında izleyicilerimiz de haklı fakat bu benim yaptığım bir eşeklik kaynaklı yani size hak veriyorum ee, katman kayasını kaldırmasam bu yani şu an seri devam ederdi arkadaşlar ama işte katman kayasını kaldırma gibi bu manyaklık yaptığım için eee yaptığım için maalesef sürekli gmoda girmek zorunda kalıyorum Aslında ben bunu deneme için oluşturmuştum dedim böyle bir seriyim yapsak benim yapalım yani Çektiğime pişman oldum baya bir laf yedim çünkü ya eskiye burası ee, dediğim gibi artık böyle bir seri olmayacak. Artık bu serinin devamını etmek yani getirmek istemiyorum. Ya izlenmeler de düşük zaten. Hatta bu Minecraft başladığından beri izlenmeler iki katı düşmeye başladı. Hep bu Minecraft'tan kaynaklı. Ee, kitleyi düşürdü arkadaşlar. Yorumlar filan geliyordu artık kimseye yorum filan yapmıyor Bazılar diyor küfür yüzünden işte bilen ne ya küfürle alakası yok arkadaşlar Çünkü e, hatırlarsanız ben çarş çarşamba mı atmıştım yok Salı günü salı günü bir bir e, sinirlen bir sahne atmıştım orada bir tane abi şey demiş e, küfür ediyorsun çocuklara şey falan o abi de buradan Selam olsun o abi olay yanlış anlamış şimdi tam ben küfür ediyorum tamam Okey o videoda küfür var tamam ama ben bu videoyu çocuklara özel yapmadım yorumlar kısmına gidin hatta e, Çarşamba günü yorum attım tekrar yani yorumu sabitleyin bu video çocuklara özel değildi çünkü ben bu çocuk ben bu videoyu çocuklara özel yapmadım peki ne için attın şimdi arkadaşlar kanalımın e, çoğu artı 13 artı 18 şu da artı yedi yani artı yedi olanlar hangi seriden geliyor Hırsız vs polisten işte ne bileyim remiz Baba'yı izleyenler falan artı yedi yani remiz Baba da artı 7 artı yedi artı 13 bölümler falan var zaten ee, şimdi kanalın tek artı yedi olan dizisi ne vardı Hırsız vs polis Aynen o vardı Başka ne vardı lan ee, Sen bizim vardı Best Fadde ikinci sezonu yani artı 13 değildi ikinci sezonda fazla küfür yoktu 3'le de vardı 3'le 1 aynen 3'le de vardı yani şimdi benim kitlem çoğu artı 13 ve büyük kitleler beni izliyor yani ben bu büyüklere de bir içerik sunmam gerekiyor nasıl diyeyim mesela ee, nasıl diyeyim katıl özelliği gibi yani katıl özel hani katıl özel hani böyle youtuberlar video filan atıyor ya işte ben de ee, böyle bir şey yapmak istedim nasıl diyeyim ben de böyle bir arton 13 bir ee, videolar filan paylaşmaya karar aldım ya yani arada bir atacağım e, çünkü yani bu kanalı büyükler de izliyor. Tamam küfürü bana ağzımdan kaçırıyorum Ben istersem oraları biplerim, sıkıntı yok. Ama ben bu kitle, e, büyük kitlelere de bir içerik sunmam gerekiyor. Küçük kitlelere de içerik sunmam gerekiyor. Benim her türlü 90 yaşında bile yani dedi içerik sürmem gerekebilir yani nasıl diyeyim? Yani mesela beni e, atıyorsun falan diyeceksin ama 70 80 yaşında şeyler bile izliyor ne bileyim belki ee, hesabı açan biri vardır babasının doğum tarihini falan koymuştur Belki o yüzden öyle görünüyordur yani nasıl diyeyim yaş kısıtlamasını zaten koyuyorum ben küfürlü videolarda küfürü aşırı kaçırdığım videolarda e dediğim gibi ben videolarda zaten bir ee, küfürü bir hareket etmiyorum Arda ağzından kaçırıyorum zaten sonra da sizden özür diliyorum ee, yani nasıl diyeyim yani katıda özel youtuberlar video yapıyor benim de büyük yaşlara büyük ileri bir içerik sunmam gerekiyor arkadaşlar Tamam çocuklar da içerik sunmam gerekiyor Şeyi de şey yapmam gerekiyor zaten e, çocukların şu an izlediği ne var ya bunu ben yapmıştım Pardon çocukların izlediği şu an şey izliyorlardır plene zombi ee, manyak Craft, manyak Craft'a bakıyorlardır ee, başka başka başka başka bed var hani kanalın artı 7 içerikleri de var arkadaşlar dediğim gibi ee, bu arada videoda böyle boş boş konuşuyorum ama sadece açıklamalar filan yapmak için böyle konuşuyorum ee, neden final oldu filan diye yazmayın zaten e, seri sevme arkadaşlar da var ee, bu arada bu serinin ismi bu serinin ismi aslında benim kafama gelmişti ama böyle bir seri varmış arkadaşlar e, Haberim yoktu cidden e, buradan Aziz abiye özür diliyorum Aziz gaming e, Aziz abinin izleyicileri beni Azarladı arkadaşlar sen neden Aziz abinin serisini şey yapıyorsun kendi serinmiş gibi yapıyorsun diye bir şeyler aldım Arkadaşlar, e, ben bu serinin Aziz Gaming'in olduğunu bilmiyordum. Ya Aziz abi eğer izliyorsan büyük ihtimal izlemiyordur ama küçük bir ihtimal izliyorsa diyelim. Aziz abi izliyorsan e, gerçekten senden çok özür dilerim. Yani bilmiyordum bu senin böyle bir serinin olduğunu. E, yani Aziz Gaming'i ben izlerim, Burak oyunu da izlerim, Minecraft evini izlerim e, ama Aziz gemikte ben diye bir seri denk gelmediğim için ee, serinin ismi nasıl geldi? Ben size bunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi ee, sadece öyle bir isim düşünüyordum. dilem ne yapsam? manyak Craft yapsam. Çünkü katman kaya su yok manyak Craft uyuyor. Ama ben Aziz abinin böyle bir serisi olduğunu bilseydim serinin adını Çılgın Craft yapardım ciddi diyorum yani ben böyle Aziz abinin böyle bir serisi olduğunu bilmiyorum Aziz Gaming kim pardon ee, böyle bir serisi olduğunu bilmiyordum yani bilsem zaten bu seriyi başlatmazdım ee, Aziz abinin izleyicilerinden de çok özür dilerim gerçekten ee, yani bilmiyordum böyle bir serisinin olduğunu Aziz abinin bilsem e, yapmazdım yani ben Minecraft'ı ee, gerçekten sizden çok özür dilerim bilmiyordum daha yeni yeni öğrenmeye başladım ee, yani 8 bölümü yayınladıktan sonra ben böyle bir Aziz abinin böyle bir serisi olduğunu öğrendim ee, yani Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar yani ben böyle bir Aziz abinin böyle bir serisinin olduğunu bilmiyordum gerçekten sizden çok çok çok çok çok özür dilerim ee, bilsem Aziz abinin böyle bir serisinin olduğunu gerçekten başlamazdım size gerçekleri söylüyorum Yani tamam ben aldığım serileri de söylüyorum yani Mesela böyle bir mesela bir seri yapacağım ben derim bu seri Şu şey bu kanala aittir ben derim arkadaşlar ee, yani ki, O kadar adamlar emek veriyor Yani ee, bazı kanallar var emek veriyor emek veriyor ama emek veren işte bu mod paketini buluyor mesela nasıl diyeyim? Eee abi'nin speedcraft diye bir serisi var arkadaşlar. Onu bazıları kendi seri deriymiş gibi yapıyor. Ee, yani ben mesela öyle bir seri yapsam ben derim ki bu seri Minecraft eminin. Çünkü adamın hakkı geçiyor arkadaşlar. Yani benim de en çok Sevmediğim şeylerden biri birinin hakkı geçmesi. Ben böyle şeyleri sevmem. Birinin hakkı yenmesini sevmem. Ee, nasıl diyeyim? Gerçekten Aziz abiden aşırı aşırı aşırı özür dilerim. Yani bilsem gerçekten yapmazdım. Ee, neyse. Evet. Bu videonun burada biraz sonra, sonra geldik. Böyle bir final yaptım arkadaşlar. Gelişmeden bir final yaptık. Ee, haritayı silelim Arkadaşlar bu arada size manyak kraft şeyinin nasıl oluşturulduğunu göstermiştim ee, ama gene göstereyim Arkadaşlar şimdi hayatta kalma yapıyorsunuz Tamam mı buraya yazıyorsunuz işte mesela siz böyle bir şey yapmak isterseniz ee, ismini güzelce düşünün iyice düşünün benim aklıma geldi bir an böyle ben o yüzden manyak craft koydum şu an ben mesela benim aklıma ne geldi ee, Remzi craft geldi Abi izliyorsa şu an şu e, videoyu burada saniye bıraksın Neyse buradan bu buraya gidiyorsunuz arkadaşlar Tamam hileler açık isterseniz bunun sandığı da açabilirsiniz buradan e, tabi şunu isterseniz geniş buğum ayarlayabilirsiniz veya ne bileyim yani tabi dünyayı oluşturmak size kalıyor katman kayasını kaldıracaksınız sadece katman kayasını kaldırın buradan işte mesela eklemek istediğiniz mesela dünya sudan olsun ee, kumu kaldırayım ee, katlan kayasını kaldırayım böyle buradan dünyayı yarat diyerek şey yapabilirsin şu an ben oyun çeker diye oluşturmak istemiyorum ee, Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir ee, son kez söylüyorum Aziz abiden gerçekten çok özür dilerim Aziz Gaming'den. Bilseydim gerçekten böyle bir seri başlatmazdım. Yani seri de aslında devam edecekti ama ne bileyim içime sinmedi ikinci sezonunu da yapmayacağım arkadaşlar. Artık Manyak Craft diye bir seri yok. Ee Hoşçakalın. Yeni serilerde veya yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.